Yemekteyiz yarışmasının son günü ve Bugün 10.000 TL'lik ödülü kazanan belli oluyor Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya Çalışırken zor durumlar ile karşılaşıyorlar Yemekteyiz 15 Haziran 205. bölüm günün Puanlaması analizine geçmeden 14 Haziran Perşembe günü Rüya Hanım Kaç puan aldı? İşte detaylar Abdullah Bey 2 puan Nurhayat Hanım 2 puan Cevriye Hanım 2 puan Ve Beyhan Bey 3 puan verdi Rüya Hanım toplamda bu fon ile günü tamamladı. 205. bölüm 15 Haziran Cuma günü fragmanında olan olaylar şu şekildeydi. Ev sahibi yarışmacı, Cevriye Hanım olacak, Cevriye Hanım alışverişe başlıyor, çok hızlı hareket ediyor, alışverişini tamamladığında çok yorucu olduğunu söylüyor. İlk izlenimimiz şu şekilde, market alışverişini hızlı bir şekilde yapabilmesi, Cevriye Hanım'ın gerçekten profesyonel bir yarışmacı olduğunu gösteriyor. Mutfağa geçen Cevriye Hanım el çabukluğu ile aşçıları aratmıyor, bizce bu haftanın kazananı olabilir, tabi şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Diğer yarışmacılar kazanmak için çok düşük puanlar veriyor. Cevriye Hanım'ın hakkı yenebilir. Fragman yemek masasıyla devam ediyor. Misafirler yemekleri yine acımasızca eleştiriyorlar. Fakat Beyhan Bey biraz sinirleniyor. Çünkü onun ev sahibi olduğu gün çok üzerine gelindiğini, fakat Cevriye Hanım az eleştiride bulunulduğunu belirtirken, sadece benim miratif olarak görüyorsunuz diye çıkışıyor. Fragmanın sonunda sunucu Onur Bey haftanın kazanan ismini açıklıyordu. 15 Haziran Cuma günü programı bu şekilde sonlanıyor. Cevriye Hanım kaç puan alır? Tahminlerimiz şu şekilde. Cevriye Hanım'ın yemekleri beğenilecek. Fakat yarışmacılar genel olarak düşük puan veriyorlar. Dünkü Rüya Hanım'ın yemeğine 9 puan gibi, çok düşük puan verdiler. En yüksek puanı şu ana kadar Nur Hanım 20 puan ile alırken, eğer Cevriye Hanım 20 puan üstü alırsa haftanın birincisi olabilir. Tabii sunucu Onur Bey'in puanları da etkili olabilir. Olacaktır. Cevriye Hanım sizce kaç puan alır? Tahminlerinizi yorum kısmına yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.